Üçer Otogaz'dan herkese merhabalar. Bugün Ahmet Bey ile beraberiz. Ahmet abi hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. Yaklaşık 10 bin kilometre önce araca LPG taktık. Abi 10 bin kilometreler neler oldu? Neler yaşadın? Bize biraz anlatır mısın? Açıkçası ilk başta taktırmadan önce şüphelerim vardı. Aracımın motoru biraz düşük olduğu evet. için. Biraz tedirgin oldum ama belli başlı araştırmalarım sonucunda... Hatta sizlere YouTube kanalınıza ulaştım Memnunda kaldım Açıkçası geçen yaz aylarında taktırdım Böyle bir karar verdim Kullandım yaklaşık 10.000 km'de de kullanıyorum Yani performansında herhangi bir düşüklük Vesaire yaşamadım Bir sorun yaşamadım Şimdi en son olarak da 10.000 bin bakımına geldim memnuniyetimin devam etmesini diliyorum. <gülüyor> Size de teşekkür ediyorum. Tasarruf oranında da bahsettiği kadarıyla bir ciddi bir tasarrufu da var. Tasarrufta da tabii ki yani benzine göre %50-160 oranında <gülüyor> bir tasarrufta sağlıyorum tabii ki. İşlemlerimiz yani. tamam. bakımlarını yaptık. filtemizi değiştirdik abi tamam. Takaklarımız tamam. Daha sağ nice sağ. 10 binler yapman dileğiyle. İnşallah. Bizi tercih ettiğin şimdi tekrardan teşekkür ediyoruz. İnşallah rica ederim ben teşekkür ederim. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. İşlemlerimiz evet. tamam. Ahmet abi buradan tekrardan yolcu diyoruz. Ee, Sizde aklınızda saklanan herhangi bir sorulusa LPG ile alakalı, bizleri YouTube kanalından, Instagram'dan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Ee, iletişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Hoşçakalın.